Önceki videoda bir talep eğrisini nasıl bir marjinal fayda eğrisi olarak ele alabileceğimizi gördük. Sattığımız malın herhangi bir miktarı için eğri üzerindeki nokta o en son eklenen birimin marjinal faydasını gösteriyordu. Yani bu birinci birimin marjinal faydasını gösteriyor. Bu da ikinci birim için marjinal fayda. Bunu farklı şekillerde düşünebiliriz. Arabalardan örnek verelim. Mesela buradaki yeni arabadan bahsediyor olalım. Diyelim ki sadece tek bir birim satıyoruz. Ve bu tek birimi satın almayı gerçekten çok isteyen birisi var. Onun için bu birinci birimin marjinal faydası 60 bin lira olacak. Eğer iki birim satmak istiyorsak belki o ikinci birim de aynı kişi tarafından satın alınabilir tabii. Ama satın alan kişinin zaten bir arabası olduğu için ikinci arabayı satın almanın onun için marjinal faydasının 50 bin lira olacağını düşünüyor. Bu nötr olduğu durum arabayı almak konusunda kararsız kaldığı durum. Diyelim ki başka birisi daha var ve fiyat 50 bin lirayken bu arabayı satın almak istiyor. Ve burada üçüncü bir kişi daha olsun ve bu alıcı ilk ikisi kadar da istekli olmasın. Bu üçüncü alıcı araba 40 bin lira olursa alacak. Diyelim ki bir sebeple arabanın fiyatı 30 bin liraya düşmüş olsun. Klasik yaklaşıma göre fiyat düştüğünde talep artar. Değil mi? Bizim durumumuzda da böyle oluyor. Ve burada dördüncü bir alıcı daha var. Bu alıcının marjinal faydası tam olarak 30 bin lira. 30 bin lira ödeyeceğim ve karşılığında değeri tam olarak 30 bin lira olan bir şey alacağım diye düşünüyor. Yani bir liralık fayda için bir lira ödüyor gibi düşünebilirsiniz. Bu dördüncü kişi satın alma kararında tam sınırda duruyor. Eğer 1 liralık fayda için 1 kuruş daha az öderse, iyi bir alışveriş yaptığını düşünecek, eğer 1 kuruş fazla öderse de kötü bir alışveriş olduğunu düşünecek. Dördüncü kişi o yüzden bu fiyattan işlem yapma konusunda tam sınırda duruyor. Ve şimdi satılan mal için geçerli olan tek bir fiyat olduğunu düşünelim. Bu durumda ilk iki arabayı alıcıların marjinal faydasının oldukça altında satmış olacaktık. Hatırlayın, talep eğrimizde marjinal fayda eğrimiz aynı. Buradaki birimi 60.000 liraya satabilirdik ama sadece 30.000 liraya satıyoruz. Burası 30.000 liraydı, değil mi? Buraya kısaca 30 yazacağım. Marjinal fayda gerçekleşen fiyattan 30.000 lira daha yüksek. İkinci birime bakalım. Marjinal fayda bu ürünün satıldığı fiyattan 20.000 lira daha yüksek. Üçüncü araba için marjinal fayda satış fiyatından 10.000 lira daha yüksek. Bunu düşünmenin bir yöntemi de şu. Satılan bu ilk birim için tüketici artı 30.000 lira. Tüketici artı, buna tüketici fazlası dendiğini de duyabilirsiniz. İlk arabayı alan tüketici burada ödediği bedellen 30.000 liralık daha fazla marjinal fayda elde etti. Kendisi için bu kadar ek değer sağladı. İkinci birimin satışındaki marjinal fayda satış fiyatından 20.000 lira daha yüksek. Tüketici ödemeye razı olduğu bedele göre 20.000 liralık avantaj sağladı. Yani tüketici fazlası 20.000 lira oldu. Üçüncü birimdeki tüketici fazlası da tüketici artığı da 10.000 lira. Dördüncü birimi satın alan tüketici ise nötr durumda. Marjinal faydasıyla ödediği tutar aynı. Şimdi aklınıza bir soru gelebilir. Buradaki toplam tüketici fazlası ne kadar? Başka bir deyişle ödenen fiyata göre fazladan sağladıkları marjinal fayda ne kadardır? Buradaki ilk birim için tüketici fazlamız 30 bin liraydı. Artı ikinci birim için 20 bin lira. Artı üçüncü birim için 10 bin lira. Yani dört birimi tanesi 30 bin lira fiyattan sattığımız bu örnekteki toplam tüketici fazlamız 30 artı 20 artı 10 dersek toplamı 60 eder. Yani 60 bin lira. Yani bu dört arabayı satın alan tüketiciler ödemeye razı oldukları tutara göre 60 bin lira daha az ödediler. Bu para ceplerinde kaldı. Üretici yani satıcı açısından düşünüldüğünde bu pek ideal bir durum sayılmaz. Zira aslında müşteriye daha pahalıya satabileceklerdi. Alabilecekleri tutardan daha azı ile yetindiler. En azından ilk birkaç tüketiciden, ilk birkaç alıcıdan daha fazla para kazanabilirlerdi. Ve bu durum sattıkları mal için tek bir fiyat, bir tek fiyat belirledikleri için oluştu.